selam arkadaşlar ben şengül nasılsınız sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz İnşallah iyisinizdir sevgili yay ve oğlak arkadaşlar efendim sizler için 15 ekim 30 ekim arası ex partner tarot açılımı yapacağım sevgili yay arkadaşımdan başlayacağım oğlak arkadaşlarımızdan çıkmak üzere şöyle sizin küslerinize ekslerinize bir bakalım eski eşler eski sevgililer geriye dönüyor mu barış var mı ya da barış yoksa hakkınızda ne düşünüyorlar? Kalplerinden ne geçiyor onlara bakacağız canlar. Tabii ki herkes her giden de dönüyor mu, dönmüyor. Elbette. Dönen de var, dönmeyen de var ama düşünceler, duygular çok önemli. Bakayım kalplerinden ne geçiyor. Önce yay arkadaşımıza bakıyoruz. Yay arkadaşımıza derken yay arkadaşlarımızın eks partnerlerine bakıyoruz. Karşı taraf yıkılmış durumda. Aman Allah'ım. Sevgili yay arkadaşlarım, ardından da Oğlak burcunun güzellerine geçeceğim zaten şu kırık kalp gelmesi olmaz gelmesi olmaz canlar evet sevgili yay arkadaşlarım karşı partner siz hmm, benim sevgili yay arkadaşım karşı partnerin etkisi altında acı çekiyor evet çünkü sevgi acısı çekmek demektir etki altında olmak demektir fakat karşı partner şu dönem bir bun durumları var bakın görüyorsunuz ya geçmişi bitirdi bu insan ya da olumsuz düşüncelerini bitirdi de böyle bir yenilenmek istiyor yenileneyim yılanın tıpkı deri atması gibi bir şeyler atayım ben de artık bir kendime geleyim yapmaya çalışıyor ama hiç de bana öyle gelmedi çünkü diğer kartlarımız durumu göstermekte bir patlama durumu var burada sevgili yay arkadaşım güzel insan çünkü hayallere kavuşulmamış aslında ne siz kavuşabilmişsiniz ortak nokta bu sevgili yay arkadaşım ne de karşı taraf evet hayallere kavuşulmamış yakın gelecekte ama şöyle de söyleyeyim şimdi siz zaten etki altındasınız acı çekiyorsunuz karşı tarafın etkisi var sizde yok diyemeyiz bu durum ortada Karşı partneriniz, eski eş, eski sevgili her kimisi patlamayı patlattı. Tamam. Bu videoyu yayınladığım an itibariyle şu kartımız geçerlidir. Söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlarım. Bum, yıkmış bir şeyleri. Kötü alışkanlıklarımdan kurtulmak istiyorum diyor. Yanlış anlamayın sevgili yaylar. Kötü alışkanlıklarımdan kurtulmak istiyorum diyor. Tabana kuvvet sıkıntılardan kaçıyor bu insan bir şeyleri geçmişe dair yıkmış bitirmiş kurtulmak istiyorum tabana kuvvet sıkıntılardan kaçmak istiyorum diyor. Karşı tarafın bu halleri bakın sizin dengenizin kaymasına sebebiyet verecek yakın gelecekte. Çünkü zaten burada yeterince onun etkisi altındasınız ve sevgi acısı çekiyorsunuz sevgili yay arkadaşım. Karşı tarafın bu vaziyeti sizde de göz yaşına neden olacak bakın. Bu gözyaşı bu insana ait değil bu insan zaten patlamayı yaşamış kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorum diyor ben artık kötü alışkanlık yanlış anlamayın ben söylemiyorum karşı taraf bunu böyle düşünüyor kötü alışkanlıklardan kurtulacağım yani açık ve net sizden kurtulacağım tabana kuvvet sıkıntılardan kaçacağım diyor bu vaziyet sizde dengeyi bozuyor terazi dengesi gibi sevgili arkadaşlarım da sonra da Zaten burada yetki altındasınız. Bu noktada ise böyle bir melankoli, bir gözyaşı içten içe aman Allah'ım canlarım benim ya. Çünkü neden? Ne umduk ne bulduk hesabı. Değil mi? Bakalım mı? Nereye kadar gidecek? İnsan ruh hali değişkendir. Sevgili yay arkadaşlarım insan ruh hali değişkendir. Hadi bakalım korkular, endişeler o hala gidiyor. Siz ise Kayıp da hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü karşı taraf tabana kuvvet gidiyor. Gidiyor. Evet. Sevgili yaycıklarım. Biraz da bir yan dönme durumları var. Yan dönme durumları var. Sevgili arkadaşlarım siz ise bu insandan tekrar bana karşı bir şeyler olsun. Bana dönsün. Bir çatı altı duygu düşüncelerimiz olsun. Uzun vadeli adımlar atalım diye düşünceler, duygular bu tür şeyler aklınızdan geçecek bakayım karşı taraf ne yapacak bu süreç içerisinde bakalım mı? sevgili yaylar hmm, evet uzun vadeli planlar uzun vadeli planlar ama bu plan kiminle bir bakalım mı hmm, başkasıyla yapıyor planı üzülerek söylüyorum canlar bakın Sürprizli gelecek planı başka tarafa çıktı. Ben başkasından söz etmedim. Başka bir kadın, başka bir erkek diye açmadım. Başka birisi siz. Aslında size karşı da üzüntüsü var bu insanın. İkilemde kalmış bu insan. Canlar, sevgili yay arkadaşım, ikilemde kalmış. Yanlış anlamayın. Anne babası da olabilir, farklı bir üçüncü kişi de olabilir. Benden bu kadar söylemesi Size karşı da tamam içinde üzüntüsü var ama yapacak bir şey yok. Ben senin için üzülmeye razıyım ama ne yazık ki karşı tarafı sahiplenmek durumundayım. Onun için mutlu aşk planları, sürprizli gelecek planları yapmak durumundayım diyor. Bu sizin karşı partner. Partner denmez tabii ki ben bunu söylemek istemiyorum. Karşı şahıs bunu diyeceğiz tamam. Hadi bakalım. Yani karşı o kişi herkese annesi babası kardeşi ablası teyzesi eski yani eski derken hani bir sevgili eş aslında ben böyle üçüncü kişilerden söz etmek istemiyorum ama eş olabilir sevgili olabilir ya da farklı birine kafa takmış olabilir canlar anne babası olabilir olur da olur ama siz değilsiniz kesin haberiniz olsun. Sevgili yay arkadaşım sıkıntı yok biraz böyle ikilemlerde kalmış bu insan ki kalıyor da burada bakın bu noktada ikilemde kalıyor bu insan ama gelin görün ki karşı taraf daha ağır basıyor sizin için üzülüyor ama yapacak bir şey de yok diyor yapacak bir şey yoksa karşı tarafta sizi siler atar ya bu kadar basit arkadaşlar Allah aşkına diyeceksiniz ki, ya bu Şengül de niye böyle yapıyor ne yapayım şimdi sevgili yay arkadaşlarım karşı taraf sürprizli geleceği mutlu güzel geleceği karşı taraf artık burası her kimse bakın ben illaki üçüncü bir şahıs var demiyorum anne baba kim olursa olsun bu taraf kim olursa olsun bu taraf siz değilsiniz ben değilsem tamam kim olursa olsun ya. Böyle bir şey yok. Sıkıntı yok. Ya dünyada bir tane misin arkadaş? Sıkıntı yok. Güzel insanlar bu can bu bedene bir daha girmeyecek. Lütfen anı yaşayalım. Tamam. Anı yaşayalım. Ben senin için eh bir miktar şuran kulur. İşte bunlar gereksiz şeyler. Çok gereksiz. Bir miktar şuran kulur. <gülüyor> ağlarsızları bir gece uyumayı veririm. Örneğin kalkar bir sigara yakarım. Oldu bitti, yayın işi bitti. Ama sürprizli mutlu geleceği karşı tarafla yapmak durumundayım. Senin için ancak iki göz yaşı dökerim olay biter diyorsa burası yapmayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim yapmayın. Işığı yarat diyor. Kim diyor bunu? Melek diyor. Kime diyor? Sevgili yay arkadaşıma söylüyor düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi diyor. Siz de şöyle alalım. Tamam, bitti. Güçlü adımı sizin hayatınıza ışık tutacak kişilerle yapın sevgili arkadaşlarım. Bu tarafla yapmayın lütfen sizi karanlığa itecek, dipsiz kuyulara itecek kişilerle değil. Sizi mutluluğa getirecek kişilerle ışıklar altında olun sevgili yay arkadaşlarım örnek olarak söyledim tabii ki bunu sevgili akrep arkadaşlar pardon evet kimdi evet akrep değil mi pardon yay arkadaşlarım ya vallahi karıştırıyorum canlar evet yay yay sevgili yaycıklarım benim çünkü hemen akrepten yaya geçtim ya karıştırmasam olmuyor evet ya bu benim sevgili yay arkadaşlarım niçin bu aşkta böyle ne bileyim ya siz erosun Eros okusunuz Değil mi canlar? Erosun okuna bu yapılır mı Allah aşkına? Erosun okusunuz. Aşk insanısınız. Hakiki aşk insanısınız ya. Ateşsiniz arkadaş. Ki benim de ay burcumsunuz. Aynı şey benim için de geçerli oluyor. Değil mi canlar? Ay burcu. Zaten bizim aşkımızı genelde ay burcumuz temsil eder. Aa bu demek oluyor ki aynı şey benim için de geçerli. E şimdi ben bunları saydırmayayım da ne yapayım? Değil mi? Demek ki bakın. Gördünüz mü? Akrep makrep terazi merazi diyorum ama değil işte. Yay. Yaydayız biz. Ah ah ah. Sevgili yay arkadaşlarım sıkmayın canınızı. Herkesin mutlaka kendince bir değeri var. Ne olursa olsun. Canlar. Değerinizi düşürmeyeceksiniz. Bitti o kadar. Değerini düşürmeyeceksin ya. Altınla ile gümüşük. Eşte yerde mi? Değil. Bitti. Herkesin. Ya insanız. Can sahibiyiz. Bizim de kalbimiz var. Bizim de duygularımız var. Böyle bir şey yok. Karşı tarafa güzel şeyleri planlıyorsun. Benim sevgili ateşlerden erosun okuna tırı bir şeyler düzenliyorsun. Olmaz. Herkesin bir değeri var. Silip atacaksın. Silip atacaksın. Sevildiğin kadar seveceksin değer ne kadar geliyorsa o kadar vereceksin bitti şimdi sevgili oğlak arkadaşlarım efendim affınıza sığınıyorum bunlar benim nacizane görüşlerim canlarım benim bazen karıştırı karıştırı veriyorum ama olsun kolay değil o kadar şeyleri bir arada çekmek kafa kalmıyor canlar kafa kalmıyor sevgili oğlak arkadaşlarım şimdi sizdeyiz 30 Ekim'e kadar X Partner tarot açılımı hadi bakalım Evet, yay arkadaşlarımızı bitirdik. Bazen yayı akrep diyorum, akrebe terazi diyorum ama bir şekilde tamamlıyoruz olayı. Evet sevgili oğlak arkadaşlarım, güzel insanlar. 15 Ekim ile 30 Ekim arası ex partner tarot açılımı. Karşı partner ikilemde korkular, endişeler zaten düpedüz ortada her şey belli. Siz ise... Bakın hem dünyanızda bir yerde lay lay bir vaziyetiniz var. Bazı arkadaşlarım bandajlardan sıyrılmak istiyor, sıkıntılarından sıyrılmak istiyor. Bir yerde de dünya kadar mutlu olmak isteyen oğlak burcu arkadaşlarım var. E önünüzde göremiyorsunuz bakın. Sıkıntılar öylesine gelmiş ki üstünüze. Karşı tarafında gelmiş. Sadece sizin değil. Bu. Bakın bu ortak. Her iki taraf önünü şu an göremiyor manlaşlardan sıyrılmak istiyor benim sevgili oğlak arkadaşım onu da yapamıyor karşı taraf ikilemde korkuları var buranın ötesinde veya gerisinde neler yaşandı neler var korkuya iten şeyler ne tabi bunu sizler biliyorsunuz sevgili oğlak arkadaşım güzel insan hadi bakalım bu raddeye gelindiğinde ise yine aynı bakın her iki taraf siz de aynı şekliyle kendinizi karşı taraftan kayıpta hissedeceksiniz karşı tarafı kaybettim bundan daha dipte olamam diyeceksiniz bundan daha fakir olamam bundan daha çaresiz olamam bir yanım yok gibi örneğin aynı şekliyle karşı tarafta sizin hayatında olmamasını bakın fakirlik olarak görüyor yokluk olarak görüyor bir yerde bu raddeye gelindiğinde oğlak benim hakkım diyor aslında ben hak ettiğimi almıştım diyor karşı partner bunu diyecek o benim hak ettiğim ben oğlağı hak ettim, hakkım olanı istiyorum diyecek tekrar evet sizin için bunu söyleyecek. Siz ise karşı taraf bu duyguları taşırken bir değişim yaşayacaksınız sevgili oğlak arkadaşım. Değişim yaşayacaksınız, bir canlılık, bir güzellik gelecek sizin duygular dünyanıza diyelim. Dış durumunuza değil, dışınıza değil duygular durumunuza gelecek bu sizin güzellikler. Bir değişim aman Allah'ım böyle bir anda bir canlanma durumları gelecek size. Karşı taraf ne düşünüyor bakın siz de bir yerde birleşiyorsunuz bakın şanslı yere doğru gitmek demektir. Denge kartı. Bakalım mı nereye gideceksiniz? Yoksa ruh halleriniz mi değişecek? Yoksa buraya doğru mu gideceksiniz sevgili oğlaklar? Hadi bakalım. Her an her şey olabilir. Bir yıkım durumları. Ruh hali hemen değişti. Ama nasıl değişti? Buyurun. Gördünüz mü? Ne demiştim? Her an her şey olabilir. Buraya geliyor, karşı partner, oğlak benim hakkım diyor. Buraya geliyor derken bunlar bir gün, ertesi günü değil. 15'i ile 30 Ekim arası, 2 haftalık süreç sevgili oğlaklar. Şimdi bazı arkadaşlarımız der ki Aa, bugün böyle düşündü, yarın bunu düşündü, 3. günde yıkıldı gitti böyle bir şey yok. İlk hafta bakın üç günlük bir korku bu örneğin ikinci, onuncu gün onuncu gün öyle farz edelim sevgili arkadaşlarım onuncu günde bu duyguları taşıyorsunuz ortak onuncu günden iki gün daha ilerledik oğlak benim hakkım diyor sürprizlerle size dönmek istiyor bu insan Aa, aradan iki gün geçiyor bir anda bir yıkım içinden çıkamayınca olayı bitiriyor işte bu kartlar bu. O iki haftalık süreç ruh halimiz işte bu. Sevgili arkadaşlarım bakın geldik gittik düşündük sonucu buna verdik. Bunun için diyorum insan ruh hali değişkendir. Bugünkü duygu düşüncemiz yarınla eş değerde değil. Hep bunu anlatmaya çalışmışımdır sevgili arkadaşlarım tam siz. Sevgili oğlaklar tam burada değişimi yaşarken tam güzelleşirken ruhen bedenen kalben duygu yoğunluğu yaşarken aa, tam şanslı yere doğru gidiyoruz artık derken karşı partnerin sıkıntısı her neyse buradaki sorun neyse bakın olayı tamamen bitirme kararı alıyor yine güvenebilir miyiz güvenemeyiz bir hafta sonra olay yine değişir karşı tarafın bu yıkımı sizde şok yapıyor gözyaşı yapıyor tamam açayım mı ah canlarım benim yaş yapıyor işte buyurun açalım mı hadi bakalım 30 Ekim sonrasında bakalım mı canlar böyle bırakmayalım isterseniz serin rüzgarlar sizde tamam toparlamışsınız kendiniz hadi bakalım kendinizi toparlamışsınız canlar biraz ikilem arasında kalacaksınız Bakın biraz ikilem arasında kalacaksın sevgili oğlak arkadaşım. Bir yerde de kalbinizin bir köşesinden de beni onayla diyorsunuz. Bunu söylüyorsunuz karşı tarafa. Amma ve lakin %70 %80 memnun olmayıp değiştirmek isteyeceksiniz. Eee yeter artık hesabı artık yeter diyerek bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Yani siz de aynı şekliyle bu partnerden vazgeçmeye doğru yöneleceksiniz tamam daha fazla kurcalamayacağım dakikayı da açtık da açtık hadi bakalım canlar sevgili oğlak arkadaşlarım ne diyor meleğim sevgili oğlak arkadaşıma çok çabaladın çok emek verdin oldu ya da olmadı boşver sabırla bekle diyor sabırla sabırla bekleyeceksin güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişirmiş sevgili oğlak sana bu söz haberin olsun çünkü karşı taraf kaçışta sen değil ah be oğlakcığım evet sevgili yay ve oğlak arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımlarını tamamladık 15 Ekim 30 Ekim arasıydı sevgili arkadaşlarım bu açılımımız bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sakın değerli olduğunuzu unutmayın. Sizleri seviyorum güzel insanlar. Bay.